Aziz bozuğur, bozor, dağızın oran hafta isterim. Tamam ano kaç lira lazım zeka, kocuklarada? On etsa, <coughs> 70-80. Benim etsi samo. Ma hamat. Ee galib o. 100 lük mü kocuklar mı? Kocuklar, kocuklar. Kocuklar? Yo Yo İyi geceler. İyi, ya iyi geceler. Yani şu mı? şu gayet manşur çekmeye Evet. <gülüyor> e Tara vallahi. Ne seni de ne çıkar ya? Ay şöyle çıkarsın ya. Ne da o Bu koyam sata da gerçekten. Adam hasta Bu ne tür bir biznes koyu bir işte sata. Zdama bu işte. Ah bunlar da. da? Akslar sata. Ama bu bir. Ama insanlar. Bu ha. Hazır ha? Yaksa da panco. Hazırda yazsa da panco, somoz havdaşıda. Havdaşıda. Havdaşıda. Havdaşıda. Siz yukarıda yapsız mı ha? Ah, <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Haa tamam mı? Tamam mı? İş bitti mi? İş de bitti. Aldı. Oldu böyle bu baybağın kocakları koyun ki ilerleyen. Haydi tekse, bol tamam, hay mı piş? Tamam, tamam. Ah tamam, çoğra tamam, piş, adurah klas tamamı. Ojet, ojette mi? tamam. var Tamam, Tamam, İna guspanın soliq bu da. Doğru na İna yaqın bu da. İna. Men təxmin edirəm ona. Xanavar. Çıqır ta az. Bu da az sabah. Soluq 16 tunuq laq. Hocam çıxır başan xidmətə nə girək. tamam. Salam aleykum. Yaqın. Sağ olun, sağ olun. Sağ ol. Şərhisi nə Kuşkağın daha zor olduğunu düşünüyorum. İşe şovlarla gittik. Sağlıkla. Kuşkağın daha zor. O oh. zaman? İş? Oh. İş şovlar. Hazır şaşlar, samoni. O oh, zaman? Hazır şaşlar. ne çıkılıyor? Bu zor yine yakınım kadar gelebilir. Yakınım? bu olur. İşe çekin. Hayır, ben. Kuşkağın kadar gidiyoruz. Kadın ediyoruz. Kadın ediyoruz. Ben de, Acağın tamam, kamağın, küçük kocuğu Bu neç de yaptın? 10. yi de yaptın 10. yi de yaptın 10. yi de yaptın Azal asal somon Kavla? Evet Bak bak Çevim maktası Çevim maktası Çevim maktası Çevim maktası Çevim maktası Çevim maktası Çevim da azal somon Merhamet İçikolun kucuğu yakın? İçikolun huvalin Havalin Merhamet İçikolun huvalin olmadı paylaşan bir bozor da Merhamet Daha doğum bozor Bozor yakın harç Yakın harç, naro denir Evet bozor çarış kadar kadar <gülüyor> Yap oh. bir buraya 30 kilo harç 30 kilo harç bu Hazırlaşan bir ben yorup pansar, yorup pansar somonu yedim. Neden? var, Hava var, tavşan yaparız. Birçiden yaptı? On törtten iki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 <gülüyor> Malaka. küçük kontrol et abi. Azor hafta sonu ne iş. Uruk uçup gec. Geldi geldi Malhamat. bu. İş moda. İş moda ya. <gülüyor> malhamat solup bu iler. İşe sen girdin ha? Azor tamu. bozor. Yakında masum olacağım sen. Kurmayım, sonu masum olacağım sen. Kurmay. Çocuk görür ya ka. Hayır. Şah. Ha? Kurkan ha? Kuruyor boğtalar ka? Ha? Neyse de yapsın? Bu neyce? Hazırlığı seçeneğe sonra onayla arkadan sorduğunu iste. Bozun içken de. Hazırlığı satın ama bozun sorduğunu iste. Bu nasıl neyce? Bu neyce? Bu neyce? Hoşçakalın. Bu neyce de yapsın? Bu neyce de yapsın? Rastgeleler gel salamla kardeşler kamarada malum bu numara zaman Hazırlı 600. Hazırlı tetatamane. Her zoti, çok zoti mahalliyen. Ha? Yine hamas'a tabir dönmüştü. Oh, hamas'a yani. Aydoğ hamcubur da ko. Nasıl çıkabusha? Buyun mü bileyim. İnan. Bu zoti tabir döner ha? Bu zoti tabir döner. Ha va. Ana, iyi zoti mahalliyen kalı. Ne zoti? Pakistanlı şu niçok. Nam. Kalı safi. Kalı şu, kalı safi. Kalı Pakistanlı ha? Yokmuş, yokmuş Pakistanlı. Biz çok de oluyor. Basıyor. Teste. Yeyi yapıyoruz. Jo şu tanga dolayım. Ta o dosyese, ta oyu? Oh, dosyose. İkisini çalma. Neyim? Dosyose. Soluk az olursa saat. Soluk ayar? <gülüyor> oh, az olursa tam orayı. Olur. Al ha var inan. Al kendi Oh. Hayır, şami bozulmamadı inan. Yine küçük Ho, daha doğrusu satıya domon. Merhamet. Afiyet olsun. 2 milyonu aşağıda. Merhamet. Tamam, ne çıkıyor musun buna? Bozor her zaman Ha? Durusak da? 2 milyon 200'den yok. Daha doğrusu satıya domon, bozor, salta 2200 sahan dizi şey yaptım. Bazaar 22 gün mesela 22 saat de koş yaptım. Ha beraber. Daha 2 saattir. Havada iner. Aferin bundan. Aha bu adam ne yapıyor? Bob kile yapıyor mu? Bob kile. Çarşamba mı? Ne mata lo likör, <gülüyor> aburcada burdaydım. İne bala daro odur <gülüyor> kalçozu got. Ayşe'm burada ama çiğ.